Japonya gibi tarıma dayalı bir toplumda mevsimler yaşamsal açıdan son derece önemlidir. Bu yüzden mevsimsel motiflere ve her mevsimin kendine has sefasına çok büyük bir önem verirler. Bu resimde ateş böceği mevsimi yani yazı görüyoruz. Melinda Bu çift muhtemelen kasaba halkından biridir. Yoshivara'da gördüğünüz kadar gösterişli kıyafetler giymiyorlar. Kadın evli değil. Çünkü giysisinin kolları uzun. Üzerinde ehral otu filizleri olan küçük incelikli kimonosuna bayıldım. Yakından bakarsanız bunun tiril tiril bir kimono olduğunu görebilirsiniz. Adamın giysisinin üzerinde ise Kuruva suna denen bir desen bulunuyor. Bu birleşik kıvrık halkalar anlamına geliyor. Ama Kuruva aynı zamanda Argo'da genel ev bölgesi anlamına da geliyor. Tunagi'de katılmak demek. Yani Kuruva Sunagi, hem birleşik kıvrık halkalar hem de zevk mahallesinde bulunmuş olma anlamlarına gelebiliyor. Bu bir nevi küçük bir şaka. O dönemde yaşamış biri bu baskıya bakınca bunu hemen anlayabilirdi. Sanatçı Suzuki Harunobu baskılarda renk kullanma konusunda yenilikçi biriydi. Sofistike, varlıklı ve talepkar samurayların sürekli müşterisi olduğu Harunobu baskıya lüks eklemeler yaptı. Kalıplar teorik açıdan sınırsız sayılaydı. Kullanılan kalıp sayısı durmaksızın artınca, hatta bazı baskılarda yüzden fazla farklı kalıbın kullanıldığı rapor edilince devlet bu işlemin çok aşırı olduğuna kanaat getirdi ve en fazla 7 kalıp sınırını koydu. Böylelikle bu görsel sanatlar her açıdan denetim altına alındı ve incelemeye tabi tutuldu. Bu şekilde insanların tutumlu ve edepli olmasını isteyen toplumsal düzene karşı gelinmesi engellenmeye çalışıldı.